Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Ramazan ayı ile ilgili ders çalışma stratejilerinden bahsedeceğiz. Buyurun videomuza geçelim. <gülüyor> ders çalışma düzeninde şu an elimizde 3 düzen var. 1 normal kendi düzeniniz, ikincisi sahura kadar çalışma, üçüncüsü de iftardan sonra yatış, sahurda kalkış, sonrasında devam ederek çalışma. İlk olarak eğer ki oruç falan tutmayacaksanız normal çalışma üzerinde devam edebilirsiniz. Hani bozmanıza gerek yok. Evde oruç tam varsa ve siz tutmuyorsanız o zaman onlara saygılı bir şekilde işte görmeden işte onlara gözükmeden suyunuzu içersiniz, yemeğinizi yersiniz. Sonra normal bir şekilde dersinize çalışmaya devam edersiniz. Sizin için yapacağınız bir şey pek yok ama sizler de şunu unutmayın. Hani hedeflerinizi belirlemeyi unutmayın. Mutlaka hedef belirleyin. Bu ay hangi denemeler çözeceksin? Bu ay hangi kitap bitireceksin? Bunların hedefini mutlaka belirleyin. Çünkü aksi aktifde hedef karma karışık bir düzene giriyorsunuz. Programı olanların pek hedef belirlemesine gerek yok. Çünkü elinize programlar var. Orada hedefini zaten belli. Hani ek olarak işte şunu yapacağım derseniz o ayrı. Ama programda bir şekilde ilerliyorsanız ondan yana sıkıntı yok. Her türlü orada hedefiniz belli zaten. İkinci gruba gelelim. Sahura kadar çalışacak arkadaşlarımız. İftardan sonra şöyle yaparsınız. İftarınızı yaptınız. Eyvallah, afiyet olsun. Allah kabul etsin. 1 bir saat 1,5 bir saat dinlenmeye girersiniz. Sonrasından da işte çalışmaya başlarsınız sahura kadar. Sahurda sahurunuzu yaparsınız. Ya yatarsınız ya da işte sabah 6'ya kadar da ders çalışırsınız. Sahurdan sonra da biraz ders çalışırsınız. Sonrasında yatıp öğlen kalkarsınız gibi. Alsa yatarsın. Öğlen kalktın 6 saat. 12'de falan kalktın diyelim. 12'den sonra iftardan 1-2 saat kısmına kadar çalışabilirsin. İftardan son iki saat öncesinde falan işte ya Annenize yardım edecekler var. Yemek hazırlama yardım edecekler var. Veya açlık basıyor böyle işte susuzluk, açlık derken hani ister verin verim bayağı bir düşecek. İftardan son iki saat öncesine kadar çalışabildiğiniz çalışın. Son iki saat kala da dinlenmeye geçebilirsiniz. İftarı bekleyebilirsiniz. O sırada belki kitap okursunuz. En azından o zamanı da değerlendirebilirsiniz. Üçüncü tip arkadaşlarımız iftardan o kadar uyuyacaklar. Tamam, okey, eyvallah. Siz de o zaman sahurda kalktıktan sonra ders çalışmaya başlayabilirsiniz. Sahurunuzu yaptıktan sonra öğlen... Oldu mesela saat 12'ye kadar çalışın diyelim 6 saat. işte arada ufak molalar vererek 12'de falan böyle bir bir saatlik falan bir şekerleme yapabilirsin. En azından gece yatmadığın kısmın oradan karşılarsın. 12 civarlarında falan yatabilirsin. bu senin tekrar uyandığında biraz daha güne zinde başlamanı sağlar. 1 saat uyudun diyelim. Saat oldu 1. 1'de kalktın. iftadan 2 saat öncesine kadar çalışabildiğin kadar çalış. Size de aynı şey geçerli. İftardan 2 saat öncesine kadar çalışabildiğiniz kadar çalışın. İftara son iki saat kala kısmı dinlenme olarak geçirin. İsterseniz kitap okuyabilirsiniz. isterseniz film izleyebilirsiniz. Ama hangi filmler? Yani daha çok çalışmanızı isteyecek filmler. Sizi geliştirecek filmler izleyebilirsiniz. Bu arada ders çalışırken çok sıkılıyorsanız veya ders çalışma arkadaşınız yoksa bizim Discord sunucumuz var. Biz orada birlikte görüntü açık, ses kapalı bir şekilde ders çalışıyoruz. Bizim aramıza katılabilirsiniz. Neden katılmayasınız? Biz burada her gün sabahtan akşama kadar işte... Mesela sen diyelim yere çalışıyorsun, gece çalışan arkadaşlarımız var, sabah çalışıyorsun, sabah çalışan arkadaşlarımız var. Görüntü açık, ses kapalı bir şekilde ders çalışıyoruz. İşte en azından ders çalışan birilerini görmek, kütüphaneye gidemeyenler için bir sanal kütüphane ortamı oluşturduk. Orada birlikte ders çalışabiliriz hep birlikte. Ben de çalışıyorum ki her gün çalışıyorum. Beni de herkes görüyor. Hani sunucumuzdaki birçok kişi benimle birlikte ders çalışıyor. Kendileri arasında da ders çalışıyorlar. Sunucumuza da katılabilirsiniz. Discord sunucumuzun linki açıklama kısmında mevcut. Oradan katılabilirsiniz. Discord'da katıldığınız kısımda ilk önce beni oku kısmı var. Oraya okuyun. Size sunucuyla ilgili tüm bilgileri vereceğiz orada. İşte hesap doğrulamasından tutun kurallara, işte odaların ne işe yaradığını vesaire orada tüm hepsine ulaşabilirsiniz. Ona rağmen sıkıntı yaşarsanız mutlaka Discord'da ben açık olacağım. Bana yazabilirsiniz veya Telegram'dan bana yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Her türlü yardım ederiz zaten. Bir de ayrıyetten sohbet kısmı var sohbet odasında. Giriyorsunuz işte arkadaşlar ben şunu anlamadım, anlatabilir misiniz derseniz Size oradaki arkadaşa da yardım edecektir emin olun. Kimden herkese iyi Ramazanlar dilerim. Umarım söylediklerim işinize yaramıştır veya yarayacaktır. Ben İsmail Demir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.